Sadece yüzlerce veya binlerce yıl önce evrilmiş olsaydı, geçmişimize ve nasıl bu hale geldiğimize dair önemli şeylerin çoğunu bilebilirdik. Ama aslında bizim türümüz yüz binlerce yıllık. Homo erectus iki milyon yıllık. Primatlar on milyonlarca yıllık. Memeliler iki yüz milyon yıllık. Yaşamsa yaklaşık dört milyar yıllık. Atalarımızın birkaçı dışında, Hepsi bizim için tamamen bilinmez. İnsanlığımızın sağlam kalan tek delilleri olan kül ve hayvan kemiği parçalarını bulmak için toprağa didikliyoruz. Kafamızda bir gelecekle yaşamaya, kim olduğumuzun ve inandığımız şeylerin detaylı bir kaydını bilinçli şekilde bırakmaya sadece 5000 yıl kadar önce başladık. Yine de Homo erectus'tan antik Pers İmparatorluğunun görkemine kadar bir şey sabit kaldı. Ateşe olan ilgimiz. Buradaki Persepolis'te de durum böyleydi. Pers İmparatorluğunun yeryüzündeki tek süper güç olduğu M.Ö. 6. yüzyılda Pers İmparatorları tarafından yaptırılan muhteşem bir kompleks. Bu büyük krallar zamanındaki kökenini bilmediğimiz Ahura Mazda adında bir tanrıya tapınıyordu. Onun peygamberi Zerdüşt'tü. Her Zerdüştçü tapına ateşe adanmıştı. Zerdüştçülük ibadetinde merkezi rol oynuyordu. Hem tanrılarının saflığını hem de aydınlanmış zihnin ışığını simgeliyordu. Sonsuz bir ateşle asırlar boyu ilgilenmek zerdüşçülerin çok az sayıdaki Törensel yükümlülüğünden biriydi. İbadetlerinin odak noktası olarak insanın ilk gerçek başarısı olan, ateşin ehliyleştirilmesini seçmişlerdi. Tanrı Ahu Ramaz'da çok şey istemiyordu. Rütüel kurbanlarınızı, paranızı istemiyordu. İnsanlardan tek istediği iyi düşünceler,